Bu eğitim videomuzda iki ayrı hesap oluşturacağız ve bunlara e, sanal olarak testnetten e, belli bir miktarda e, algı yükleyeceğiz ve daha sonra bu ikisi arasında bir transeksiyon işlemi gerçekleştireceğiz. Şimdi transeksiyon işleminin kod kısmına bakalım daha sonra diğer işlemleri zaten daha önceki gördüğümüz konulardan beraber yaparız. Burada yine e, algı SDK kütüphanesi indirmemiz gerekiyor ve server olarak testnet algorantın pure stackteki kısmını indirmemiz gerekiyor ve API key hatırlarsanız biz Purstay'in sayfasından daha önce Balanced'a hesaplarken burada yine e, API'den yine Process, e, e, MVI yani Environment'ın içerisinden API almıştık. Bunu yine transaction, transaction kısmında bu şekilde yazabildiğimiz gibi şöyle şuradan da şöyle yazabiliriz. Bunu aldık ve burada e, Client olarak bakın Algo'da token yani bizim şu e, first bilgisi, base server'ı hatırlarsanız testnet bilgisini istiyorduk Ve portu da boş bırakarak yapıyorduk. Ve burada gönderme işlemleri için bakın burada transaction parametrelerini alacak. Ve burada miktar olarak bakın bir random sayı, matematiksel bir random sayı 1000 ile çarpıyor. Yani oldukça düşük bir miktar gönderiyor. Ve mnemonic açtığımız hesabı mnemonic bilgisini burada ekliyoruz ve burada record account'ta bunu tutuyoruz. Şimdi bakın bu parametrelerden aldıktan sonra transaction işlemi gönderme işleminden bakın bu record account'u kullanacağız adres olarak yani gönderen adresini alarak parametre olarak from oluyor ve ikinci göndereceğimiz adresi buraya eşliyoruz burada gasfi bir algıyı geçmeyecek şekilde alıyoruz ve amount'u da burada random olarak oluşturduğumuz sayı binle çarpılmış haydini e miktar olarak alıyoruz ve burada bu parametreler olması gerekiyor. Bakın parametrelerin içerisinden ki parametrelerde bakın get transaction parametrelerinden first round, last round ve genesis id'lerini ve genesis hash'ini alarak gönderme kısmında bunu alıyoruz. Eğer istersek biz burada not da ekleyebiliyoruz transaction'a. Bunları da bu şekilde alıyoruz ve transaction'da bakın algo sign transaction'den bu transaction'ı alıp record account ki biraz önce memo aldık bu kişinin secret key'ini kullanarak imzalıyoruz ve sentte bakın yine algo client'in içerisinden send row transaction diyerek signed transaction şu biraz önce aldığımızı blop özelliğini kullanarak do ile bunu gerçekleştiriyoruz. İşlem bittikten sonra da transaction'ın id'sini kullanıcıyla paylaşıyoruz. Şimdi bu aşamaya kadar kodumuza baktık. Şimdi sıfırdan biz ilk önce iki tane hesap oluşturalım. Şimdi indekste hatırlarsanız bizim bir çek balance gibi credit adres gibi bir şeyimiz vardı. Şöyle şuraya ben açayım ben bunu. Şuraya da şöyle gelelim burada. Şunu yorum haline getireyim. Ve şuraya da şöyle yukarı doğru alayım ben. Şimdi biz create adres iki tane adres oluşturuyorum. Yine bundan dolayı şöyle e, node cs çağırıyorum. Bakın hemen bir tane e, hesap oluşturdu. Sonra bir tane daha yine çağırıyorum. İki tane farklı hesap olsun. Şimdi bunları oluşturduktan sonra bunların herhangi bir balansı yok. Hatta bunun için şöyle yorum haline getireyim bunun. Şöyle. Ve check balance kısmına şöyle geri dönelim. Ve bunun ilkini alalım. hash alalım mesela. Balance kısmını balance kısmına gelip balance kodunu daha önceki videomuzu izlerseniz görürsünüz. Bunu ayarladıktan sonra şimdi ben yine node index.js deyip ilgili hesabın, bakın hashin hesabında şu an sıfır var. Daha sonra şu ikinci hesabın da sıfır olduğunu görelim. Hemen şuraya onu da yapıştırayım. Ve yine çağırayım. Ve bunun da hesabının sıfır olduğunu görelim. Şimdi her iki hesaba da birazcık para ekleyelim. Şimdi şu ilki haşa alalım. Kopyaladım. Geldim buraya. E, Bank.testnet algonet Network'ün içerisinden şöyle bağlantıyı yapıyorum. Ve buraya bunu yapıştırıyorum. Dispense diyorum. Evet çok güzel gönderildi. Sayfayı bir daha yenileyim. Bir daha bunu robot diyelim desin. Evet şöyle yollarını alalım. Verify diyeyim. Daha sonra bir daha ekleyeyim. Şimdi bakın. Bunu yaptık. Birinde para var. Bizim haçta para var. Haçta para var ve W'da para yok. Sıfır görmüştük. Haçta para olduğunu hatta garanti etmek için şöyle haşa alayım. Şuradan. Şuraya yapıştırayım. Ve tekrar haşa çağırdığımda bunun gördüğünüz gibi 20 algısının olduğunu gördük. W'da para yoktu. Zaten W'ye herhangi bir şey göndermedik. Şimdi biz bu h'tan w'ya tutar gönderelim. Şimdi bu arada şu h'i buradan alayım ben. Şu AlgoSigner'ın sayfasında GoalSeeker'dan şuradan şöyle sorgulama yaparak burada da şöyle haşta 0 gördük. Offline diyor. Bir daha yoklayalım şöyle bir. Eee MainNet'ten değil. Pardon buradan TestNet'e gidiyoruz. Şöyle GoalSeeker'ın içerisinden bunu sorguladığımda bakın 20 algosun olduğunu ve burada yaklaşık sade ve bir dakika önce bu işlemleri yaptığımızı gördük. Şimdi biz buradan W'ye para gönderelim. Yani w ile başlayan şu adrese gönderelim. Onu da buradan hatta balans sorgulama işlemini buradan da yapabiliriz. Şöyle hemen hızlı bir şekilde sıfır. Şimdi biz buradan random bir sayı gönderelim. Şimdi ben transaction sayfasına geliyorum. Bakın to kısmı bizim W olacak. W yazdım. Şimdi mnemonik bizim şöyle gelin. H'ın mnemoniği tri ile başlayan yani şu kız şu şeyi alıyorum mnemoniyi buradan alıyorum şöyle kopyalıyorum ve buradaki mnemonic kısmına gelip şuraya yani bu özel şifresini yapıştırıyorum. Ve burada buralarda aynı environment key'ini aldık. algı versiyonu aldık ve burada random bir sayı ve miktar belirledik. Ve şurada yine to dedik, fi aldık, miktar aldık. Buralara bakmıştık. Şimdi bakın ben burada şöyle not deyip transaction bu script'i çağırıyorum küçük bir hata verdi hatta isterseniz şurada e, benim e, şöyle yapalım şu request API key tanımsız diye bir şey aldım ben adresi bir bakmam lazım şuradan internette sıkıntı var mı e, hatta şunu şöyle yapalım garanti olsun ben e, buradaki environmentdeki şu adres bilgisini ben alayım şöyle buradan aynen alayım ben transaction'a e gideyim şurayı Şöyle yapıştırayım. Şimdi bir daha deneyeyim. Şöyle hemen hızlı bir şekilde. Evet. Tırnak içerisinde yazdım. Hata olmasın. Bu şekilde aldık. API'yımızı bu bizim e, bağlantı sağlayıcı. API sağlayıcı bizim adresimiz. Bunu daha önce anlatmıştım ben sizlere. Bakın transeksiyon transeksiy transeksiy transeksiy işlemi gerçekleşti. Şimdi ben bunu alayım. Şu transeksiyonu da ben burada testnet'te sorgulayayım. Bakın burada geldiğimizde şu an burada e H'tan W'ye 0.00674 al bu gönderilmiş. H hangisi? Bakın H'tan W'ye bakalım. Pardon, receiver alıcı. E heh, pardon, receiver şu. Bizim aslında W olacak. Şunu ben alıyorum. Şöyle transaction kısmında şu. Şuraya bunu yapıştırıyorum. Bir daha bunu sileyeyim. W olması lazım. Tuğya bak. Send receiver. Bir daha gelelim burada bir daha çağıralım. Şimdi ne hata verdiği hemen bakalım. Ee, bir hata verdiği ne? İnternete bakalım sıkıntı var mı? Yok. Paket test net. Error network. Bağlantı receiver 400 bağlantı olamadı. Bir daha deneyelim. Şöyle clear diyeyim. Şöyle not transaction diyeyim. Ne bağlansal bir sıkıntı var? Hemen internetime bakıyorum. Şimdi to receiver bunu aldık. Bu monomaniyi aldık. Hatta şöyle yapalım. Bu monomaniyin sahibi olan Bizim yani şu tree ile olan adresimizi hemen şöyle gelelim. Ee, şuradan. Şuradan da bir sorgulama yapabiliriz. Hachen bilgisine bakalım şuradan. Bakın burada. 2 dakika önce şu an burada bir ne yaptı? Şöyle bir işlem. Transaction işlemi yaptı. Bakın şu gönderim 674 gönderildiği kısım gördük. To vm gönderdi. Hatta şu vm'ye de bakalım bir. E, vm'de bizim açtığımız şu adres tamam biraz önce yapılan işlemler var burada şimdi burada e, şöyle yaptık adresi aldık triden w'ye gitmesini istiyorum ben şöyle geldik e, aslında daha önce yaptığımızdan hiçbir fark yok şurayı bunu tanımamıştık e, şurada token'ın şurayı isterseniz şunu da kaldırayım ben bir bir daha deneyeyim ben Clear Transaction yapmasını istiyorum ben Bir de şunu yapalım Bir farklılık olsun Burada ben Şu şey kısmında ikinci adresimiz olan Tuğdaya belirttiğim yani şu adres Bunu ben alayım ben Şuradan ben şuna ben şöyle ben robot değilim diyeyim bunun adresine ben bir göndereyim Evet kod gönderildi tamam şimdi ben buna baktığımda şöyle Goldseeker'da şöyle bunun balansına bir gidelim bence şu an bağlantısal bir sıkıntı var hemen bir daha bakıyorum test çünkü şu an işlem yapıldığını görmem lazım Bağlantı e, Şu an aslında bağlantı yapamıyor. Çünkü bakın yaptığımız transaction işleminin sonucu biz burada görmemiz gerekiyor. Hatta şu sayfayı da yenileyelim isterseniz bir. Evet. Ne oldu? W. Bakın burada 10 algo vardı. Evet şu an bu algoda. Şimdi 10 algonun sahibi var burada. E, tamam. Bir bağlantı yavaş gidiyor. Bir daha ben denemek istiyorum yine. Evet. Çok şükür başardık. Şimdi bakın bu transaction işlemi de artık buna bir hesapta bir tutar oldu. Artık 10 değil. Sayfayı yenilersem hatta bunun 10 algosu değil. Daha fazla algosun olduğunu görmem lazım. Hatta şöyle transaction doğru edeyim. Bakın H'tan W'ye 0.00888 gibi bir gönderilmiş. Hatta şuna gelelim. Artık 10.0888 gibi bir şey olması lazım. Bakın gördüğünüz gibi şu şekilde transaction işlemini yaptık. Bazen bağlantı yavaş olabiliyor bu şekilde transaction'ları yapıp ve transaction sonuçları e, sonucunda goal gibi algo explorer gibi sayfalarda bunları görebiliyoruz.